Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle palamut ekşilisi tarifimi paylaşmak istiyorum. Palamut ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye anılıyor. Ben de tarifimde palamut kullandım. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Palamut ekşilisinin tarifini merak ediyorsanız hemen tarifimize geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Patatesleri çok ince olmayacak şekilde yarım ay ya da halka şeklinde doğruyoruz ve tepsimizin tabanına yerleştiriyoruz. Piyaz şeklinde doğramış olduğumuz soğanları biraz tuz serpip karıştırarak. Bir miktarını bir sıra olacak şekilde patatesin üzerine serpiyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Balıkların aralarına biberleri serpiştiriyoruz. Yine balıkların arasına doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı serpiştiriyoruz. Kapya biberimizi de yarım halka şeklinde doğrayıp balıklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Kalan soğanı balıkların üzerine kapatmayacak şekilde yerleştiriyoruz. En üste halka şeklinde doğranmış domates ve halka şeklinde doğranmış limon dilimlerini yerleştiriyoruz. Bir tavanın içinde zeytinyağı, domates rendesi ve salçayı iyice kavuruyoruz. Baharatlarını ekliyoruz. Ve bir çay bardağı su ekleyerek harcımızı inceltiyoruz. Daha sonra harcımızı tepsimizin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Yemeğimizi 180 derece fırında 40-45 dakika patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz